Lisede edebiyatla ve şiirle ilgilenir fakat birkaç kitap dışında hiç kitap okumazdım. O kitaplar da hocalarımı zorla okuttukları eserlerdi. Üniversitede tanıştığım bir arkadaşımla etkisiyle yeni bir maceraya başladım. Artık kitap okuyor, kitap okuyan bir çevre ediniyordum. Altını çizdiğim cümlelerde buluyordum kendimi. Shakespeare'in sahnelerinden geçiyor, Yaşar Kemal'in Çukurovası'nda yaşıyordum. Bazen kafa oluyordum, bazen de ZZ'yle çocukluğuma iniyordum. Kitapçılara gidiyor... Kitap fuarlarını bekliyordum sabırsızlıkla. Düşünüyordum kitap okurken, hayal kuruyordum, yeni bir dünyaya ayak basıyordum sanki. Şimdi de kendimi bir yolculuğun başındaymışım gibi hissediyorum. Kitabın içindeyken bile daha yolun sonunu, yolculuk boyunca okuyacağım yer kitapları düşünüyorum. Tek isteğim de ömrüm boyunca kitaplarla olabilmek. Anlayabilmek için dünyanın tadını, varabilmek için o sonsuzluğa ya da Orhan Kemal'in dediği gibi insan olmak için.